Evet arkadaşlar 29 Aralık Cumartesi iddia formülüne hoş geldiniz. Bakın yukarıda maçlar yazıyor 220, 214 ve 216. maçlar Arkadaşlar 1-0-2, 1-0-2, 1-0-2 Üçünü de 3'ü üç temal oynadık Yani burada ben size konti garanti ediyorum 3 maçı arkadaşlar Bu 3 maçı yazdığınızda bunlardan bir tanesi 9 kupon var burada İkinci e, şeyde de 9 kupon var Formülde toplam 18 kupon bu 18 kuponda 3 tanesi mutlaka tutuyor. Yukarıdan aşağıya hep kupon bunlar. Bakın 9 tane hemen 1. kupon 2. kupon diye altlarında yazıyor zaten. Oradan görebilirsiniz. Niye burada hep yukarıda bakın 2.10, 272, 2.80, 2.20'nin ganyanları. Gördüğünüz gibi birbirine yakın ganyanlar alıyoruz arkadaşlar. Çünkü 3 de birbirine çarpıldığında yüksek ganyan yapsın. Şimdi bu 3 maçın zaman, tuttuğu zaman siz bunun altına 2 tane ilk yarı, ikinci yarı banko 18 kupona da eklediğinizde alacağınız para misli misli artar. Şimdi bu tutuyor mu? Daha önce yaptığımızdan hemen örnek gösterelim. Bakın bu 20 Mart Aralık çarşamba gününü tutmuş olan formülü arkadaşlar. Onu seyrettiyseniz eğer hemen 3. pardon 2. kuponda bakın 1.02 yuvarlak içine aldım. Hemen 2. kupon tutmuş 469.1 463.0 468.2 gördüğünüz gibi konti garanti bunu veriyoruz arkadaşlar siz iki tane maç bulacaksınız ilk yarı ikinci yılı bulursanız bütün kuponlara banka bunları yazdığınızda vereceğiniz para misli misli artar 3 misli bile yapsanız buna 3 misli 18 kupon ayrı ayrı 18 çarpı 3 e, olacak 54 lira yapar ama ve alacağınız para 500'e kadar çıkma ihtimali var eğer buraya koyacağınız e, iki banko maç ilk yarı ikinci yarı olursa şimdi formülümüzü şöyle yapıyoruz arkadaşlar 220 bakın yukarıda 1 0 2 3 ihtimali verdik. Hemen yukarıda bakın 221 221 221 3 tane yan yana yazmışız arkadaşlar. Sonra 3 tane yan yana 0 yazmışız. Hemen altta 3 tane yan yana 2 demişiz arkadaşlar. Bakın gördünüz. Şimdi 214'e bakın hemen altta. Soldan sağa doğru bakın. 214 1 0 2. 214 1 0 2. 214 alttakinde yine 1 0 2. Yazmışız arkadaşlar. 216 bir çifte şans 0 2 çifte şans demiz demişiz. Çünkü 3 pardon 3 ihtimali birden kullanmak için 216'ya ilk 9 kupona banko 1 diyoruz arkadaşlar. Aşağıda gördüğünüz gibi. Şimdi bu ilk 9 kuponumuz bu. Şimdi ikinci 9 kupona geçtik. Bakın yine 220 214 216 maçlar. 220 soldan sağa hemen bakın 3 tane 1 var. Sonra 3 tane 0 var. Sonra altta 3 tane 2 var. 214 102 var. 102 var. Soldan sağa bakın ve altta yine 102 var. Bu sefer 216'yı biraz önce 1'i kullanmıştık. İhtimallerde bakın yukarıda yazıyor 1 ve 02 çifte şans. Şimdi 02'yi kullanıyoruz. Soldan sağa 216'yı komple 9 kuponun altına da 216 0'dan 2'ye çifte şans diyoruz. Yukarıdan aşağı bunlar da birer kupon. 9 kupon biraz önceki 9 kuponda bu. Ettim size arkadaşlar. 18 kupon. Şimdi buraya iki tane maç ekleyeceksiniz. İlk yarı ikinci yarı. Ben size beş maç oynadığınızı düşünün. Beş maçın üç maçını ve konti garanti burada verdim arkadaşlar. Hemen son olarak 20 Mart'a 2018 çarşambayı tekrar bakın gösteriyorum. Buradan da ispat ediyorum size. Burada tuttuğunu arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Ee, sağ altta bütün videolarımıza oradan ulaşabilirsiniz. Ee, abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ki size bildirimlerimiz gelsin. Biz izlemeye devam edin arkadaşlar.